Türk Havayolları önceki gün İstanbul'dan Kuzey Irak'ta yer alan Süleymaniye kentine yaptığı seferlerini ikinci bir emre kadar durdurduğunu açıkladı ve bu seferleri durdurmanın ana nedeninde güvenlik sorunları olduğunu belirtildi. Bu tabi açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı ve uçuşlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Peki Kuzey Irak'ta ne oluyor? Acaba bu güvenlik sorunlarının son bir aydır bölgede işte helikopter kazaları, arka arkaya gelen enteresan adımlarla bir bağlantısı var mı? İşte bu videoda şöyle bir Kuzey Irak'ta havacılık açısından neler oluyor, neler yaşanıyor bunları birlikte inceleyeceğiz. Dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Dışişleri Bakanlığı gerçekten ilginç bir adım attı ve Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de havalimanıyla ilgili güvenlik sorunlarının olduğu... Bu bölgenin bölücü terör örgütü PKK ve uzantısı YPG tarafından bu havalimanının güvenliğinin e, elde edildiği ve Türk uçakları için bir risk taşıdığını bölgede e, ifade eden bir açıklama yayınladı ve Türkiye'deki Türk hava yolları ve diğer Türk şirketlerinin bölgeye yaptığı uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Sadece bir uçuş durdurma değil konu, Türkiye üzerinden uçup Süleymaniye'ye gidecek olan hava trafiğinin de Gidecek uçaklarında Türk hava sahasına giremeyeceklerini bildirdi. Bu tabi Türkiye'nin coğrafi durumu bu tür uçuşlarda çok önemli bir kapı oluşturuyor. İşte bugün baktığınız zaman Avrupa'ya, Orta Doğu'dan veya Uzak Doğu'dan gelen uçuşların önemli bir kısmı ülkemiz üzerinden geçiyor. Veya hadi aşağıdan donanalım dediğiniz zaman Suriye hava sahası yaşanan iç savaş nedeniyle kapalı. Size oldukça dolambaşlı bir yol kalıyor. Yani böyle epey bir işte İsrail, Mısır alttan gelip Irak'ın Güneyinden gelip böyle bir kuzeye gitmek gibi bu da Süleymaniye uçuşlarını oldukça etkileyecek gibi duruyor. Türk Dışişleri zaman zaman bu tür riskli bölgelerle ilgili adımları atıyor ama burada önemli bir nokta var. Sizi ben biraz daha önceye götürmek istiyorum. 15 Mart'a götürmek istiyorum. O akşam şöyle bir ajanslara bir haber düştü. Irak'ta Süleymaniye tarafında özellikle Duok'ta bir helikopterin düştüğü bilgileri geldi önce aklımıza acaba Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede operasyon mu yapıyor sorusu geldi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı hemen bir açıklama yaptı bölgede helikopterlerin bulunmadığı bildirilmesinin sonra helikopterin sahibi yavaş yavaş belirlenmeye başladı aslında Düşen helikopter sayısı daha sonrasında 2 olarak açıklandı. Bazı kaynaklarda bunu yalanladı. Gece meydana gelen helikopter kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak bu helikopterde PKK, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'den bazı üst düzey komutanların olmasına dikkat çekti. Peki bu helikopter neydi? Bazı parçalar gösterildi. Bu parçalara baktığımız zaman bu helikopterin Avrupa yapısı, şu an imalatçısı Airbus helikopteriz olarak gözeken AS350 Ekrol olarak adlandırılan yeni modeli de H125 bu helikopterin düştüğü açıklaması geldi. Peki bu helikopter nereden gelmişti? PKK'nın elinde böyle bir helikopter mi vardı sorularını da bizler de haberciler arka arkaya sormaya başladık. Öncelikli olarak resmi bir açıklama tam Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmedi ama Amerikan... Border Patrol veya Sınır Koruma Birlikleri olarak adlandırılan sivil hem sivil hem askeri yapıdaki bu tür kurumların elinde benzer türde helikopterler bulunuyor. AS-350. Bu helikopter gerçekten bugüne kadar 6700'ün üzerinde imal edilmiş. Hem tek hem çift motorlu olan modelleri var. Ekrol çok kuvvetli helikopterler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi kullanıma sahip işte havadan çekimler. Dağlarda bu heliski olarak adlandırılan kayakçılar binerler zirveden bırakır. Çok kuvvetli helikopterler. Ben de bir kere bu helikopterle uçma şansına sahip olmuştum. Havadan çekim için değerli görüntü yönetmeni ve aynı zamanda amatör pilot Uğur İçpak bir çekim yapmıştı. Ben de bu çekime katılmıştım. Özel bir kamera takılmıştı buruna. Gerçekten helikopter çok kıvrak, kuvvetli bir helikopter ve bu helikopterle İstanbul'da bir uçuş gerçekleştirmiştik. Bu helikopterden yaklaşık 100 adet Amerikan sınır kontrol merkezinde yer alıyor. Ve zaman zaman Amerika bu helikopterlerin eskiyenlerini farklı farklı ülkelere gönderilebiliyor. Ama çok fazla kayıtlara ulaşmak pek mümkün değil. En son bu helikopterlerden 10 adetinin Irak'a verildiği biliniyor. Ama en son bu işte IŞİD, Işıl ne dersiniz deyin adına bu tür Suriye'nin kuzeyinde oluşan e, iç savaştaki kuvvetlere karşı PKK'ya PG beraber e, karşısında savaşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri de terör örgütüne bu verilen 10 helikopterin 3'ünün onlara tahsis edildiği bilgisi paylaşılmaya başlandı. Şöyle bir internetten işte veya e, sosyal medya kanalları üzerinden işte YouTube'dan Twitter'dan baktığınız zaman bu YPG'nin elinde bunların oluşturduğu sözde bir terörle mücadele ekipleri var. Bunlarda bu helikopterlerin uçtuğu gözüküyor. Diyeceksiniz ki nasıl uçurulabiliyor bu? Sonuçta bu bir sivil orijinli bir helikopter. Gerekli eğitimler alındıktan sonra pilotlar bunlarla ilgili uçurulabilir. Yani bir işte uçurulmasında, bakım idamesinde çok fazla böyle çok ciddi bir organizasyona gerek yok. Gerekli eğitimler Verildikten sonra tabii kim verdi, ne yaptı, ne etti bunları hiç bilmiyoruz. Bu helikopterler uçabilir. Süleymaniye'nin halen hava sahasını Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Hava trafik hizmeti veriyorlar. Ve bu helikopterler özellikle çok alçaktan uçarak bölgede terör örgütü PKK'nın bir kolu olan YPG operasyonlarına destek veriyor. İşte bir bakıyorsunuz belki Kandil tarafına uçuyor. Çok alçaktan uçtuğu için Türkiye tarafından radarlarla tespit edilmesi oldukça güç. Ve bu şekilde kontrol edilmesi güç biraz da bölgenin kontrolü hava trafik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu için Türkiye açıkçası Pek bunlara müdahil olamıyor. Ancak bu son gelişmelerden sonra bu işin adeta ayyuka çıkmasıyla birlikte Türkiye çok ağır tepkilerine işte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmiş durumda. Gerçekten çok çok enteresan gelişmeler. Peki bu helikopter operasyonu Türkiye açısından bir risk oluşturur mu sorusunu ben sormak istiyorum. Pek bir risk oluşturmuyor açıkçası. Ee, sonuçta böyle bir helikopterle işte sınırımızdan bir sızma yapabilmek e, çok da kolay bir iş değil. Ancak olsa olsa işte Kandil ile Süleymaniye arasında teröristlerin taşınmasında veya başka başka kendince yaptıkları uçuşlarda bunların kullanılması mümkün. Sonuçta bunlar birer sivil orijinli helikopterler. Dışarıdan işte yansıyan videolardan da baktığımız zaman herhangi bir şekilde işte bir e, füzeyi Atış yapıldığı zaman füzeyi belirleyecek, pilota ikaz edecek veya işte chapter flare gibi o atılan füzeyi şaşırtacak herhangi bir savunma sistemi de bu sistemler üzerinde yer almıyor. Bunları anlatırken tabi şu dip notla vermek istiyorum ben. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı özellikle insansız hava araçları kullanarak Teröristlerin karadan hareketlerini oldukça kısıtlamış durumda ve zaman zaman vurdukları araçtan da sözde üst düzey komuta heyetinden epey bir kaybı terör örgütünün var ve belki de bu helikopterle uçarak bunları atlatmak istiyorlar açıkçası bilmiyorum ama işte son kazada muhtemel kaybettikleri iki helikopter çünkü 9 kişi hayatını kaybetmiş. Bu helikopterler işte tek pilota sertifikalı yaklaşık ortalama 6 veya 7 yolcu alabiliyorlar. Şimdi 9 kişi nasıl bindiler buna? Bu da başka bir soru işareti oluşturuyor. Bu helikopterlerde açıkçası bu İHA'lara karşı oluşturulan bu zaafın önüne geçmek, kendilerini kurtarmak amacıyla bir adım attıklarını açıkçası düşünüyorum. Tabii ki sonuçta şuna dikkat etmek lazım, özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye tarafında bu Kürt gruplarının işte giderek işte helikopter sahibi olmaları, videolara bakıyorsunuz işte daha bir askeri birlik görünümü haline gelmeleri, kullandıkları teçhizatlar, bu gibi konular giderek burada ciddi bir ordunun kurulduğuna da açıkçası işaret ediyor. Tabii Türkiye bu bölgeyi çok yakından izliyor, neler oluyor, neler bitiyor. Ama bu şekilde bu gelişim bakalım nereye doğru evrilecek açıkçası ben de çok merak ediyorum. Çünkü verilen destek artık bir Suriye iç savaşının karşısında işte EŞİD'in karşısında terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD değil başka bir boyuta doğru gittiğini ifade ediliyor. Bölgeden herhalde bu helikopter işi bu işin son taşan bir damlası oldu ama ben iş açıkçası nereye doğru evrilecek nereye doğru gidecek merakla bekliyorum.